Sevgili gençler, eee uzunluk testini beraber çözeceğiz. İlk sorumuzdan başlayalım. E, bakalım. Yamuğumuz var. ABCD'ye paralelmiş kareyi vermiş. 6 birim EF'yi vermiş 12 birim. Buna göre AB alt taban artı üst tabanın toplamını bize soruyor. Aslında bu kareyi hiç kullanmamıza gerek yok. Orta tabandan hemen bulabiliriz. Çünkü biz biliyoruz ki yamukta orta tabanımızın formülü Alt tabağın AB uzunluğu artı, üst taban DC uzunluğu bölü 2'ye eşitti. Şimdi ben EF'yi biliyorum. EF'yi bana ne vermiş? 12 olarak vermiş. Zaten benden istediği yerde şu üst kısım. E buradan üst içler dışlar çarpımı yaparsak hemen cevabımızı 24 olarak bulabiliriz. İkinci sorumda e, yamuğumda köşegenlerimi çizmiş. EF orta tabanımı vermiş. 5 birim üst tabanım. Alt tabanım 13 birim. Buna göre K'l x kaç santimetredir diye bize soruyor. Şimdi hatırlarsanız gençler hemen bunun bir kuralı vardı. Bu şekilde köşegenleri çizdiğinde, orta tabanı çizdiğinde gördüğünüz gibi orta taban 3 parçaya ayrılıyor. Hatırlayın bu parçalar birbirine eşitti. Ve bu ortada kalan K'l uzunluğu x neye eşitti? Alt taban eksi, üst taban. Bölü 2 idi formülümüz. E buradan da hemen 8 bölü 2'den cevabı 4 olarak buluruz. Üçüncü sorumda e, yamukta verdiği iç açılar var, e, verdiği kenarlar var. Buna göre x, AB kenarını bize soruyor. Bu soruyu çözmek için yamukta e, çok fazla biliyorsunuz ki paralel kenar oluşturarak, içerisinde bir paralel kenar oluşturarak sorularımızı çözüyorduk. Burada da öyle yapacağız. Hemen e, CBye paralel. Şu şekilde bir kenar çiziyorum. K buraya da. Gördüğünüz gibi şurada bir paralel kenar oluşturdum. Paralel kenarın özelliklerinden hatırlayın. Karşılıklı kenarları eşitti. Burası 5 ise karşı taraf. Burası da 5 birim olacak. Karşılıklı açıları eşitti. 50 ise şurası da 50 olacak. E, D açısının tamamı 100'dü. O zaman şu kısma ne kaldı? 50 derece kaldı. E şimdi bakarsam bunlar paralel olduğuna göre bu açı 50 ise şuradaki açı da 50'dir. Neden? Nasıl açılar bunlar? Yöndeş açılar. E burada gördüğünüz üzere ADK üçgeni nasıl üçgen oldu? 50-50 taban açıları aynı. Bir ikizkenar üçgen oldu. E o zaman AD kenarıyla buradaki AK kenarı da birbirine eşit olacak. Burası 12 birimse AK kenarı da 12 birim olacak. O zaman x. Burası 12, burası 5 ise 12 artı 5'ten 17 olarak bulunacak. Dördüncü sorumda da 2, 6, 8 olarak kenarlarımı vermiş. 65 derece vermiş bir tane açısı alfa C açısını bana soruyor. Yine bu soruyu çözebilmek için yamuğumun içerisinde yine bir paralel kenar oluşturacağım. Hemen burada CB'ye paralel şu şekilde bir kenar çizeyim. Buraya yine K diyeyim. Bunlar gördüğünüz gibi şurada birine oluştu. Paralel kenar oluştu. E şimdi paralel kenarın özelliklerinden karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti. İki ise o zaman karşı tarafı da iki oldu. Altı ise karşı tarafı da altı oldu. E tamamı sekizdi. İkisi buradaysa kısmı AK'ya ne kaldı? Altı kaldı. E görüyorum ki buradaki altı altı kenar uzunlukları eşit. Yani yeşille boyadığım. DKA K, A üçgeni. Nasıl üçgen oldu? İkizkenar üçgen oldu. E, 65 ise taban açım. O zaman burası da 65 derece oldu. Şimdi iki tane iç açının, üçgendeki iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit. Dolayısıyla buradaki dış açım 65 artı 65'ten 130 derece olarak bulundu. E, ben biliyorum ki paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşitti. E, 130 alfaya eşit olacak o zaman alfayı 130 derece olarak buldum. Beşinci sorumda ee, yamukta 7 birim, 4 birim, 5 birim, X birim uzunlukları vermiş. Açı var. Gördüğünüz gibi burada buna göre bana X'i yani CB kenarını soruyor. E şimdi yamukta biliyorsunuz bir de AB paralel DC demiş. Paralellik varsa gördüğünüz gibi burada bir ne var? Z kuralı var. Buradaki açıyla bu açı birbirine ne olacak? Eşit olacak. E öyle olursa bakın hemen gözüktü. E, buradaki CB, E üçgeni taban açıları birbirine eşit. Nasıl üçgen olacak? İkizkenar üçgen olacak. İkizkenar üçgense o zaman CB kenarı BE kenarına eşit. Yani buranın da tamamı kaç birim olacak? X birim olacak. E tamamı x birimse FB, BS şuradaki kısma AF e, yine kaldı. X eksi 5 kaldı. Şimdi gelelim aynı işleri nerede yapalım? Bu tarafta yapalım. Bakın burada da bir Z var. E, dolayısıyla bu açı buradaki açıya ne oldu? Eşit oldu. Eşit olunca gördüğünüz gibi DAF üçgeni Nasıl üçgen oldu? Mavi ile boyadığım üçgen. Yine ikizkenar üçgen oldu. E, 7 birimse o zaman AD'nin uzunluğu. Burada da AF'nin uzunluğu ne olacak? 7 birim olacak. AF'nin uzunluğu neymiş? 4 artı X eksi 5. 7'ye eşit olacakmış. E, buradan X'i bulabilirim. 4'ten 5 çıkarsa. Eksi 1, 7. Karşıya attım. Eksi 1'i. X'i 8 olarak buldum. 6. sorumda. E A B C'ye paralel yine yamuğumda e, dikliğim var. E, bildiğim kenar uzunluklarım var. Buna göre bir de bir tane de açıortayım var. X'i AB kenarının uzunluğunu bana soruyor. Bu soruda güzel bir soru. Çözebilmek için şu şekilde AD kenarını uzatıyorum. Buradan da CB kenarını uzatıyorum ve yamuğumu bir üçgene tamamlıyorum. Şu tepedeki yere de K'a diyeyim. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü KAB üçgeninde gördüğünüz gibi AE aynı bir yükseklik, aynı zamanda da bir açıortay. Hatırlayalım. Bir üçgende hem yükseklik hem açıortay oluyorsa o zaman bu üçgen nasıl üçgen olur? KAB üçgeni ikizkenar üçgen olur. İkizkenar üçgense o zaman hangi kenarları eşit? AB kenarımla buradaki KA kenarı birbirine ne olacak? Eşit olacak. X birimse burası da x birim oldu. E tamamı x birimse burası 15 ise KDY ne kaldı o zaman? X eksi 15 kaldı. Şimdi sonra ne yapacağım? Buradaki DC ve AB'nin paralel olduğunu biliyorum. Eğer öyleyse hemen hatırlayın en bilindik benzerlik temel orantı teoremi de desem hatırlayabilirsiniz. KDC üçgeniyle, KDC üçgeniyle hangi üçgen benzer? KAB üçgeni benzer. O zaman kenarlarımızı hemen orantılayalım. Kimin kimi oranı? X 15'in, X eksi 15'in tamamı yani X oranı. D, C'nin kime oranı? A, B oranı. Yani 12'nin X'e oranı. Benzerlikten oranımızı yazdık. Karşılıklı X'ler gitti. Buradan 15'i de karşıya atarsam X'i 27 olarak bulurum. Yedinci sorunda bir dik yamuk sorusu. E, verdiği kenarlar var 2 köküç 12 e, açılar var 30 derece 90 derece dik yamuk olduğu için buna göre x ab kenarının uzunluğunu bana soruyor dik yamukta zaten her zaman ne yapıyoruz dik indiriyoruz Evet, indirdik dikimizi Diki indirince, burada gördüğünüz gibi bir dik dörtgen oluştu 2 köküçse karşısı da 2 köküç 12 ise karşısı da 12 bu tarafa bakıyorum buradaki üçgenim de 30-90 hemen 30-60-90 üçgenini gördüm 30 60 90 üçgeni deyince özel bir üçgen. Hemen hatırlayalım. Biliyorsunuz ama bir hatırlatma yapalım. 30'un karşısına a dersem, 90'ın karşısı 2 a oluyordu. 60'in karşısı da kök 3 katı oluyordu, a kök 3 oluyordu. Şimdi buna göre bakıyorum. 30'un karşısı 12 ise, 60'ın karşısı ne olacak o zaman? Kök 3 katı olacak, yani 12 kök 3 olacak. E o zaman x 12 kök 3, 2 kök 3 de burada var. Toplarsam 14 kök 3 olarak bulundum. Sekizinci sorum klasik bir yumuk sorusu. Ee, bakalım. 6 birim, 11 birim, x birim kenarlar bu şekilde. Bir de burada böyle bir eşitlik vermiş. O zaman bu eşitlik için DE'ye 2k dersem, EA'ya ne diyeceğim? 3k diyeceğim ki eşit olsun. 6k 6k eşit oldu. Hemen yazalım. E ee, DE'ye 2k dedim. E EA'ya 3k dedim ne yapacağım? Hemen bir paralel kenar oluşturacağım. CB'ye paralel olacak şekilde şu şekilde bir kenar çizdim. Buraya da K diyeyim. Paralel kenarımı oluşturdum. Paralel kenarda biliyorsunuz karşılıklı Kenarlar eşitti. Burası 6 oldu. Burası da 6 oldu. Bunun tamamı 10'du. 6 burası ise buraya ne kaldı? 4 kaldı. Tamamı x'ti. 6 burası ise buraya ne kaldı? x eksi 6 kaldı. Hemen burada gördüğünüz en temel benzerlik teoremimiz var. Hemen kenarlarımızı oranlayacağız. Kimin kimi oranı? 2k'nın tamamı 3k'yı oranı. Ne olur o zaman? 2k'nın tamamı 5k oldu eşittir sonra kimin kimi oranı bu parçanın bu parçaya oranı yani 4'ün x 6'ya oranı yazdık benzerlikten hemen çözelim k'lar gitti içler dışlar çarpımı yaparsam 2 ile çarpıyorum burayı 2x 12 5 ile 4'ü çarpıyorum 20 12'yi karşıya attım 32 her tarafı 2'ye böldüm 16 x'i 16 olarak buldum Dokuzuncu sorumda bir ikiz kenar yamuğum var. E, alt taban 15, üst taban 9. Köşegenler arasındaki şu açı 60 derece. Buna göre bana yamuğun yüksekliğini soruyor. Şimdi ben biliyorum ki ikiz kenar yamukta köşegenlerini çizdiği zaman. Buradaki E, A, B üçgeni nasıl üçgendir? İkiz kenar üçgendi. Aynı şekilde DEC C üçgeni de ikiz kenar üçgendi. Bu özelliğimi hemen hatırladım. E şimdi burası ikiz kenar üçgen 60. Şurası kaç derece oldu? 120 derece oldu. Taban açıları da birbirine eşit. Bana yüksekliğini soruyor Yamun. O zaman hemen yüksekliğimi, bu üçgenin yüksekliğini çizeceğim. Önce bunu bulacağım. Sonra yukarıdaki üçgenimin yüksekliğini çizeceğim. Sonra bunu bulacağım. İkisini birleştireceğim ve Yamun'un yüksekliğini bulmuş olacağım. Yapalım şimdi. Biliyoruz ki ikizkenar üçgende çizdiğim yükseklik aynı zamanda bir. Aç ortay aynı zamanda bir kenar ortaydı. E aç ortaysa tamamı 120 olduğuna göre burayı 60-60 olacak şekilde böldü. Kenar ortaysa buradaki kenarımı da iki eş parçaya böldü. E şimdi karşıma 60-91, 30-60-90 üçgeni çıktı burada. E hatırlayalım. 30'un karşısına A dersem 60'ın karşısına olacak. A köküç olacaktı. E aynı şekilde Kenar ortay olduğu için burası da kök köküç olacak. Dolayısıyla yüksekliğim A buradan bulabilirim. Bakın bu A köküç A köküç 2 A köküç oldu. Neye eşit? 15'e eşit. Buradan A'yı yalnız bırakırsam her tarafı 2 köküçe böldüm. Buradan A'yı 15 bölü kök köküç olarak buldum. Burada beni beklesin bu. Şimdi aynı işleri yukarıya yapacağım. E, yukarıdaki yüksekliğine B diyeyim bu sefer b diyeyim isterseniz daha net görmek için şöyle büyük bir şekilde çizeyim onu d e c buraya çizdim bakın şurasının 9 olduğunu biliyorum yüksekliğime b dedim E şimdi burası 60 derece ise ne olacak buradaki açım yine 120 derece olacak 120 derece ve ben bu üçgenin dc e, üçgenin nasıl üçgen olduğunu biliyorum ikiz kenar üçgen olduğunu biliyorum 120, 120 derece o yüzden 60-60 olacak şekilde böldü hem aç ortay hem yükseklik hem deney kenar ortay O yüzden buralarda birbirine eşit e yine burada 30-60-90 üçgeni çıktı 30'un karşısına B demiştim. O zaman 60'ın karşısına olacak. B köküç olacak. Burası da B köküç oldu. Kenar ortaya olduğu için toplam 2B 3. Neye eşit oldu? 9'a eşit oldu. Buradan B'yi bulmak için her tarafı 2 köküçe bölüyorum. Buradan B eşittir. 9 bölü 2 3 çıktı. Şimdi yamuğum, yamuğumun yüksekliği A ve B'nin toplamı. A artı B. E, toplayalım. A'yı 15 bölü 2 3 olarak bulmuştum. B'yi de 9 bölü 2 3 olarak bulmuştum. E toplarsam 15 ile 9'u 24 bölü 2 3. Sadeleştirelim. 24 2'yi sadeleştirdim. 12 bölü 3 kaldı. Payda da kök olsun istemem. O yüzden paydanın eşleniğiyle çarpıyorum. Köküç ile çarptım. Yukarısı 12 Kök Köküç ile köküç çarparsam 3. E Sadeleştirirsem 12 ile 3'ü cevabı 4 3 olarak buldum. 10. sorumda e, yamuğumu vermiş, köşegenlerini çizmiş. ABCD'ye yine paralel EF'nin orta taban olduğunu biliyorum. Burası orta tabanmış. Buna göre x'i soruyor. Yani LB uzunluğunu soruyor. Şimdi burada ilk görmem gereken köşegenleri çizdiğine göre bakın burada bir ne var? Kelebek var. Kelebek benzerliğinden benzerlik oranım nedir? 3/15. Yani 1/ bölü 5. Şimdi kollarına bakıyorum kelebeğin e, DM uzunluğu 3 bölü MB uzunluğu kollarından e, 1 bölü 5 se benzerlik oranım. O zaman buradan MB'yi 15 olarak bulurum. MB uzunluğunu, şu MB uzunluğunu 15 birim olarak ne yaptım? Hesapladım. E, o zaman DB köşegenim benim ne oldu? 15 artı 3'den 18 birim hesaplandı. E şimdi bakıyorum. Bana nereyi soruyor? B'l'yi soruyor. E bu B'l şurada. Bunu da yeşile göstereyim. Orta taban olduğuna göre E'f ne oranı var burada? 1'e 2 oranı var. E o zaman db uzunluğumun tamamı 18 olduğuna göre B'l de onun yarısı olacak. 18 bölü 2'den cevabımı 9 olarak bulacağım. 11. sorumda verilenlere göre AB kenarını, alt tabanı soruyor bana. Bu soruyu çözmek için AD kenarından uzatıyorum. CB kenarından da uzatıyorum. Ve yamuğumu bir üçgene tamamlıyorum. Şuraya K diyeyim neden böyle bir şey yaptım? Çünkü burada oluşan KAB üçgeni, KAB üçgeni baktığım zaman buradaki AE hem yükseklik bu üçgenin hem de açıortayı. Böyle olduğunda gençler hatırlayın, hem yükseklik hem açıortay olursa o zaman bu üçgenimin nasıl üçgen olduğunu biliyorum. ikizkenar üçgen olduğunu biliyorum. Eğer bu bir ikizkenar üçgen ise bu hem yükseklik hem açıortaysa aynı zamanda da ne oluyordu? Kenarortay oluyordu. Yani EB uzunluğu kime eşit? EK uzunluğuna eşit olacak. Bize soruda bir de ne vermiş bakalım. Şöyle bir eşitlik vermiş. EC'ye ben K dersem. Şuraya K dersem. EB ne olur? 2K olur. E, hangi parçalar eşitti? EB parçasıyla CK parçası eşitti. EB parçası 2K ise. O zaman bunun tamamı 2K olacaksa. Şu kısım K ise. Buraya ne kaldı? K kaldı. Daha sonrasında. Hemen gözüküyor. Buradaki KDC üçgeni ile benim büyük üçgenim KAB üçgeni nasıl üçgen benzer üçgen neden çünkü görüyorsunuz burada paralellik var açı açı açıdan benzer yazalım benzer üçgenlerimizi KDC üçgeni ile KAB üçgeni benzer üçgenler o zaman oranlarımızı yazarsak 3'ün x oranı 3'ün x oranı hemen bakıyorum kimin K'nın tamamına oranı. K'nın tamamı da 2K, 3K, 4K'ya oranı. Buradan K'lar birbirini götürdü. İçler dışlar çarpım yaptım ve X'i 12 olarak buldum. 12. sorumda yumuğum verilmiş. A, B, D, C'ye paralel. Ee, şurada bir eşitliğim var. C, F'ye K dersem. E, C, F'ye K dersem. B F ne olacak? 2 K olacak. E, D E E B eşit verilmiş. Buna göre eksi soruyor. Şimdi bu yamuk sorusunu benzerlikten çözeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi şurada bir kelebek var ama kanadı kırık kalmış. Hemen onu bir tamamlayayım. Şu şekilde tamamladım. Gördüğünüz gibi şuraya da ne diyeyim? E, K diyeyim. Şurada bir kelebeğim oluştu. Evet. Buradaki kelebeğimden hemen benzerliğimi uygulayabilirim. Bu kenarlar birbirine eşit olduğuna göre. Buradaki kelebeğin benzerlik oranı eşit olduğuna göre 1. E, o zaman burası 8 ise burası da ne olacak? 8 olacak. E, şuradaki kısma ne kaldı o zaman? 8 eksi x kaldı. E, şimdi benden e, ne istiyordu? x'i istiyordu. Yine bir kelebeğim var. Bakın gözüküyor. Yeşille boyuyorum. Şu kısım şöyle. Hemen bu kelebekteki benzerliğimi de yazayım. 8-x'in kim oranı? 8'e oranı. Kelebeğin kollarına bakalım. K'nın kimi oranı? 2k'ye oranı. Buradan x'i hesaplayabiliriz. K'lar gitti. İçler dışlar çarpımı yaptım. 2 ile çarparsam 16-2x. 8 çarpı 1, 8. 2x'i bu tarafa, 8'i bu tarafa attım. Buradan da x'i 4 olarak buldum.